Ee, ''Hocam, Hz. İsa şu an dünyada diyorsunuz, bu olağanüstü bir haber, yer yerinden oynaması lazım. Niye kimse sesini çıkartmıyor?'' diyor. Ee, ''Dünyanın e, ne tarafında Hz. şu an söyleyebilir misiniz?'' diyor Said kardeşimiz. Şu an e, ne diyor? Yer yerinden oynaması Yer yerinden ne zaman olacak? 2021'de oynayacak yer yerinden. Yani. Said kardeş. Bir hatanın da yer yerinden oynayacak. Şimdi ben hazırladım. İnşallah. Şu safhada yer yerinden oynamaz imtihan sırrına uygun olarak oynamadı. Yani Çünkü şu an Mehdi de vazifede yani. yeri yerinden oynuyor mu? Oynamıyor. Hızır vazifede yeri yerinden oynuyor mu? Evet. İsa Aleyhisselam vazifede yeri yerinden oynuyor mu? Oynamıyor. Adım adım İslam gelişiyor. Evet. E Türkiye'ye bir bakın. Bak Mehdi'nin vazifeye başlamasından sonra Türkiye'nin genel bütün yapısına bir bakın. Evet. Nereye doğru gelişti Türkiye? Darwinizm, materyalizm tamamen yok oldu mu? Yok oldu. Her alanda din kendini hissettirdi mi? Evet. Her alanda istisnasız. Maşallah, evet hocam. Mehdi vesilesiyle oluştu. Işte. Maşallah. Mehdi'nin himmeti ve gölgesiyle inşa Allah dilemi. Allah'ın dilemesi. Allah, dilimizi, Allah onun sebep kıldı. İnşallah. Yani bir bakın, ispatı ortada. Evet hocam. Dünyaya bir bakın. Fransa'da nasıl darinizim yerle bir, evet. materyalizm yerle bir. Bak biz öncüsüyüz Mehdi'nin. Meydana gelen olaylara bir bakın. Evet. Ve dünya liderlerinin Allah, Kur'an ve kitap hakkındaki ifadelerine bir bak. Evet. Değil mi? Evet. Yahya bin Nufel'den hatta Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi namazından sonra ellerini kaldırır. Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi nama, aleyhi rıdvan da diyebiliriz. Namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder. Ona kimin için dua ettiğini soruyorum o şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden el Mehdi için ve devam etti. Geniş karınlıdır. Karnı geniştir. İnşallah. Zayıf değil Mehdi. Bakın bu kaçıncı? 20 tane hadis var belki. Kaşları yakındır. İkisi kaşı birbirine yakın. Yani bitişik gibi. Yakın yani bir de uzak kaşlı olanlar var. Bir de yakın. Kaşları yakındır. Bacakları çok enerjiktir. Hareketlidir. Oradan oraya gider, oradan oraya gider. Omuzları geniştir dar bir insan değil, ince bir insan değil, omuzları geniştir. İnşallah. Onun gecesi Allah'a boyun eğerek ve secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani Allah'ı anarak geceyi geçirir. Tebliğ yaparak, İslam'ı yayarak geçirir geceleri. Secde ederek yıldızlara nöbet tutacaktır. Yani yıldızların çıktığı yatsı vakti, evet. ge daha geç vakit, ona işaret ediyor. Kendisini suçlayanların attığı iftiralar, onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. Bakın, kendisini suçlayanların attığı iftiralar, onu Allah'ın huzurunda etkilemeyecektir. O nur yayan bir kandildir. Aşa'Allah. Risale-i Nur külliyatına işaret ediyor aynı zamanda hadisi. Evet. Değil mi? Evet. Risale-i Nur'dan da istifade edeceğinde bir işaret var. O nur yayan bir kandildir. Allah'ın emri ile çıkacaktır. Allah'ın emretmiştir, çıkaracaktır. çıkacaktır Allah diyor inşallah. Bihar-ül Enver 86-81. İmam Muhammed e, Bakir aleyhisselam ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam demiştir ki Cafer-i Sadık İmam-ı Rabbani'nin hocası. Evet. Şey, e, İmam-ı Azam'ın hocası. Evet. Yani i̇nşallah, evet. Hanbeli mezhebin, e, Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet. E, Ebu Hanefe'nin hocası. Cafer-i Sadık. Demiştir ki, Mehdi Hazretlerinin iki alameti vardır. Kaim Mehdi'nin başında siyah bir olacak. Alnında bir siyah bir ben olacak. Yani küçük bir ben. Omuzların arasında reyhan yaprağına benzer siyah bir olacaktır. Benlerinden bir başka, iki benlerinden bir tanesi. Yani bakın evet. burada da reyhan yaprağına benzetilmiş. Evet. Ağaç yaprağı gibi bir ben daha vardır diyor çıkık. Evet. İki ben var Mehdi'nin. Bir kalbinin üstünde kalp rızasında var. Bir de biraz daha onun diyor bitişiğinde birinde Mersin ağacı yaprağı gibi diyor. Burada da Reyhan yaprağına yaprağı benzer diyor. Ağaç yaprağı gibi bir ben vardır. Yani üç boyutlu bir ben olduğu anlaşıyor. Dışa çıkıp evet. bir ben. Gaybetül, <gaybetül Nümmani de. Ebu Said el-Hudri Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nakleder. Şüphesiz Yüce Allah benim soyumdan ve ehli Beytim'den eee dişleri güzel diyor. Parlak alını birini çıkartacak. Alnı parlak. Böylece o da yeryüzünü adalet, refah ve ekonomik eşitlikle dolduracak. Tabii ekonomik eşitlik Arapçasına böyle geçmiyor ama yani Türkçe karşılığı olarak bu şekilde alınıyor. Evet. İklit Dürer Fi Ekber Muntazar sayfa 101 Ebu Cehafer İmam Muhammed Bakır aleyhisselam hazretleri Cedleri yoluyla Biliyorsunuz Hazreti Mehdi'nden cettidir zaten. Ehli Beyt'in lideri Hazretleri, Mehdi Hazretleri, müminlerin emiri. E, he, pardon ona oku orayı geçelim Ehli Beyt'in lideri, Peygamberimiz kastediyor. Ehli Beyt'in lideri, müminlerin emiri, Aleyhisselam'ın mimberden söylediklerini nakletmiştir. Yani Resulullah'ın söylediklerini nakletmiştir mimberde ne konuşuyorsa. Ahir zamanda soyundan bir kişi çıkacak. Peygamber Efendimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Az, al renkle karışık, açık tenli, Koyu esmer değil, zenci gibi değil. Bakın. Az, al renkte, hafif kırmızıya çalar. Karışık, açık tenli Arabi yani. Peygamber Efendimiz rengi de rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Arabi denince, beyaz olup kırmızıya çalan. Hı hı. Açık tenli olacak. Açık ve geniş karınlı olacak. Karnı geniştir diyor. Uyluk kemikleri, uyluk kemikleri geniş ve büyük, belirgin olacak. Peygamberin renginde iki et beni bulunacak. İşte biri o kalp kalp esasındaki olan beni, hı hı. öbürü de yaprak şeklinde olan beni. Ee, o Hz. Mehdi Aleyhisselam yükselecek inşallah Allah'ın katında. İmam Hz. Mehdi'nin hayatı Allame Bakır Şerif El-Kureyşi bir başka hadis Hazreti Ali aleyhisselam Keremullah ve Ceh Allah'ın aslanı Esedullah benim de ceddimdir biliyorsunuz Hazreti Ali. Evet. Dedemdir inşallah. Ee, tekrar İmam Mehdi aleyhisselam'dan şu sözlerle bahseder. Geniş alınlıdır. Açık ve geniş karınlıdır. Uylukları geniştir. Ön dişleri parlaktır. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Sağ bacağında uyluk kısmında ee, anlaşılır tarzda bir ben. Mehdi'nin alametlerindendir. Başka bir hadiste biz bunu söylemiştik. Bu da ayrı bir hadis. Burada da var. Ee, Yenabül Mevvade sayfa 423. Evet. Mehdi benim torunlarımdandır. Yüzü parlak bir yıldız gibidir. Teni Araplara. Araplar beyaz olur biliyorsunuz. kırmızıyla çalar beyaz. Vücudu İsrailoğullarına benzer. Ben İsrail gibi ve yani heybetli ve acar. Evet. Yani bu klasik İsrailliler gibi görünüşü dışarıdan bakıldığında. Dünya önceden zulümle dolduğu gibi yeryüzünü adalete dolduracaktır. Göklerde ve yerde yaşayan tüm canlılar, kuşlar bile, havadaki kuşlar bile onun hükümdarlığından ve halifeliğinden mutluluk duyacaktır. Hayvanların bakımıyla ilgilenecek, yemleriyle ilgilenecek. Onlar insanlar zarar vermesini durduracak. Onlara barınma yerleri açacak. İnşallah. Ee, çeşitli safaların bir tanesini vermiş. 20 yıl boyunca hüküm sürecektir diyor. Bu dünya hakimiyeti safasıdır. İnşallah. İnşallah. Evet. El beyan fi ahbarı sahibi zaman. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de biraz bahsedeyim. İnşallah. Ee, değil mi? Dedemdir, çekerimdir. Evet. O güzeller güzellinden bahsedeyim. Var. Evet. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Böyle İnşallah. baktın mı? Değil mi? Evet. Bütün kadınlar da yani böyle bak bakan yani peygamberimize aşık oluyorlardı. İnşallah. Çok fazla evlenmek isteyen vardı. Çok az bir kısmını kabul etti Peygamber Efendimiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Yani böyle yakışıklı üstelik olağanüstü etkileyiciydi. Yani çok çok etkileyici. Bakan hatta böyle hipnotize oluyorlardı. Bir kısmın diri tutuluyordu. Peygamberimiz ağzını mesediyordu, ediyordu. İnşallah. Değil mi? Ondan evet. konuşabiliyor. Ya şakalaşıyordu onlara, ondan açılıyorlardı. Heybetinden, nurundan böyle insanların kalbi duracak gibi oluyordu. Maşallah. Heyecandan maşallah. maşallah. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı. Pırıl pırıl. Burnu gayet güzeldi diyor. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklıydı. Ağzı geniş, dişleri inci gibi parlaktı. Boynu sanki gümüş hüzmesi gibiydi, boynu da parlıyor. İki, i̇ki omuz arası geniş. Bak Allah'ın hastanına maşallah. maşallah. Değil mi? Evet. Pehlivan yani. Yapılı, zayıf değil, naif böyle. ince değil. Onun kemik başları kalın idi. Ee, Cemül fevayet min cemiyül usul Uzun bir eser. Beş cilt. Beşinci cilt. İzmir e, İz Yayıncılığın sayfa 31. Enes bin e, bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in boyu ne çok uzun ne de fazla kısaydı. Mehdi de öyledir. Ne fazla uzun ne kısa, orta boyludur. Teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Bakın. Evet. Koyu esmer değil, değil. zenci gibi değil. Değil. Ne de duru beyaz. Yani ben da değil. Nasıl? Kırmızıya çalar beyaz. Evet. Yani arabi. Evet. Arabi rengi. Mehdi de öyledir. Evet. Saçlar ise ne düz ne kıvırcık idi. Hafif dalgalı saçları. Evet. Ha? Mehdi'nin de saçları dalgalıdır. Evet. Hatta e, şu kabalacı Yahudi e, kabalacı Nostradamus var. Evet. Tam bu tarihi veriyor. 2010'lar 2020'ler gibi diyor. Doğudan Türkiye'yi tarif ediyor. Bütün İran her yeri tarif ediyor. Bir kişi çıkacak diyor. Saçları dalgalı diyor. Genç. Maşallah. Bütün bölgeye hakim olacak. Roma'yı da fethedecek. Roma'yı da alacak diyor. Maşallah. Nusra Damus söylüyor. Bakın. 2040'larda diyor. 2050'lerde bu bitmiş olacak diyor. Maşallah. Ve kimse onu durduramayacak diyor Nusra Damus. Nereden kaynaklanıyor? Resulullah'ın hadislerinden almış. Ee, Mehdi'nin gelişi Tevrat'ta da vardır. Oradan da örnekte vereyim. Kıyı halkları onun, Mehdi'nin yasasına umut bağlayacak. Yani onun dünya hakimiyetine umut bağlayacaklar. Tevrat, Yeşaya 42'ye 4. O Mehdi baskı görüp eziyet çektiyse de hiç ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Hiç ses çıkartmadı diyor Mehdi. Yeşaya 53'e 7. İnsanlarca hor görüldü Mehdi. Yapayalnız bırakıldı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Yeşaya 53'e ye 3. Mehdi'nin özelliğidir bu. Halk anlamayacak ve halkın büyük bir bölümü ona karşı gelecekler. Eziyet edecekler, hapsedecekler, hakaret edecekler, iftira edecekler. Tevrat bunu anlatıyor bakın. İnsanlarca hor görüldü. Yapay yalnız bırakıldı. Ee, i̇nsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Yeşaya 53. Şey üç. Kaldığı yer görkemli olacak diyor. En sonra e, Hazreti Süleyman'ın mescidini yapacak inşallah. Kudüs'te. O kastediliyor. Çok muhteşem olacak. Yaşaya onbere on. Ama genelde yaşadığı yerler temiz ve güzel olacak Mehdi'nin. Ve e, Cenab-ı Allah'ın hitabı olarak söylüyorlar. Ve kendim için sadık bir dinili lider çıkaracağım. Mehdi. O yüreğimde ve canımda olana göre yapacak. Yani Allah benim Beğendiğim gibi hareket edecek diyor. Tabi Tevrat'ın uslubunda böyle kelimeler oluyor yani yüreğimde ve canımda gibi ifadeler ama yani Allah'ın isteği olarak bunu anlıyoruz. 1. Samuel 2'ye 35. Halk Mehdi'yi bütün güzelliğiyle görecek. Güzel bir insan olacak Mehdi. Yeşe'ye 33'e 17. Mehdi uluslara barışlı yürüyecek. Bütün dünyada barışı savunacak. Barışın güzelliğini anlatacak. Zekeriya 9'a 10. Bağırmayacak ve sesini yükseltmeyecek. Yani insanları azarlamayacak. Bağırmayacak yüksek. Yani var ya kavgaçı tipler. Hı hı. Öyle bir özelliği olmayacak diyor. Yeşaya 42'ye 4. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Adaletlidir ve alçak gönüllüdür diyor. Zekeriya 9'a 9. Mehdi Allah'a güvenir. Mezmurlar 21'e 1. Evet. İmam Zeynel Abidin. Peygamberler'in torunlarından. Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Benim de inşallah. İnşallah. Bizim kaimimiz Hz. Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Yani peygamberler arasında Mehdi ile benzerlikler vardır. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Eyüp, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, her biriyle benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında. Hazreti Nuh gibi uzun ömürlü olacak diyor. Yani İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yani makul bir uzun ömürlü olacaktır. İnşallah. İbrahim Aleyhisselam'le doğumunun gizli olmasında evde doğacaktır Mehdi. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Halktan uzak durmasında Musa ile Musa'ya benzer diyor. Halktan uzak gizlenir. İnşallah. Ee, korku hali ee, yani takip ediliyordu biliyorsun Hazreti Musa. Evet. korku ortamı vardı, o yüzden de gizleniyordu. Hazreti İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, halk işte bir kısmı var diyor, kimi yok diyor, kimi gelecek diyor, kimi geldi diyor, kimi gel e gelmez diyor, değil mi? Evet. O yönden diyor e Hazreti İsa'ya benzer. Hazreti Eyüp ile Beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Mehdi'ye çok bela hesap edecektir. Evet. Ee, yani bela zorluklar. Ee, e, e, yani zorluklar, acılar, evet. elemler. Yani o anlamda. Ama Hazreti Eyüp gibi onları sabırla karşılayacak inşallah. i̇nşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Benzerliği de kılıçla kıyametmesinde, yani Peygamber Efendimiz'in kılıncı belinde olacak, hırkası üzerinde olacak. İnşallah. Peygamber Efendimiz'in sancağı şerifi de elinde olacak. İnşallah. Kutsal emanet tabi bunlar teberrüken giyecek. Yani e, yoksa yani sürekli değil, yani hırkayı şerif üzerinde olacak, bir kere eline mahsus. İnşallah. Kılıncını takacak inşallah, o da bir, bir kere eline mahsus. E, bir de sancağı şerif, i̇nşallah. sağ elinde inşallah sancağı şerif olacak ona insanlar e, bağlılıklarını ifade ederken bu şekilde olacak İnşallah. İnşallah. O yönüne diyor Resulullah benzer İnşallah. İnşallah. Abdullah bin bin Zemre İbni Mati ve Himyeri e, kabul ahbar'den nakleder şöyle dedi. Eee kıyam edecek kaim Mehdi Hazreti Mehdi Hazreti Ali'nin soyundandır, seyittir. O bu yeryüzünü yeryüzünden başka bir hale getirecektir. Bambaşka başka bir hale getirecektir diyor, yeryüzünü. Kayim Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Ali neslinendir, hayırda görünüşte ve ahlakta en çok Hazreti İsa'ya benzeyen odur. Bakın hayırda dış görünüşte ahlakta en çok Hz. İsa Aleyhisselam'a benzeyen odur, çok benzeyecek Hz. İsa'ya. Yani. İkisi de Hz. İbrahim soyunlar, bakanlar bayağı benziyor diyecekler yani, çok benzecekler. Yani evet. yani. Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecektir. Peygamberler gibi böyle azametle, heybetli olacak Mehdi. Böyle zayıf, nahiv falan değil inşallah. Yani mutlaka heybetli çünkü geniş bir insan. Evet. Ee, ama peygamberler zayıf bile olsa heybetli oluyorlar yani onu da belirteyim inşallah. Ee, ona faziletler ve zinet verilecektir. Yani faziletler ve zinet, zenginlik, güzellik, iyilik. İnşallah. Şüphesiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam Aley'nin evladındandır tekrar tekrar söyleniyor. Onun gaybeti tıpkı Yusuf'un gaybeti, zindana atılması gibidir. Hazreti Yusuf gibi zindana girecektir diyor, Hapsedilecektir. Ve onun dönüşü de tıpkı İsa Meryem'in e, İsa, Mer, e, İsa bin Meryem'in dönüşü gibidir. Nasıl o geri dönüyor, o da geri dönecektir diyor yani, e, insanlara e, gelecektir, zuhur edecektir. İnşallah. İnşallah. Yani biz nasıl Hazreti İsa'yı bekliyoruz, şu anda da Hazreti Mehdi'nin de ortaya çıkmasını bekliyoruz. Evet. Mesih de aniden ortaya çıkacaktır. E, aynı şekilde Hazreti Mehdi de bir süre sonra belirgin hale gelecektir inşallah, i̇nşallah. Ee, Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurduğunu duydum bu kaybetin sahibinde yani bu kayboluşun sahibinde Hazreti Mehdi aleyhisselamda dört peygamberin sünneti vardır Musa'dan bir sünnet İsa'dan bir sünnet, Yusuf'tan bir sünnet Muhammed aleyhisselam'dan bir sünnet Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun ee, dedim ki Musa'nın sünneti nedir Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Hazreti Musa gibidir diyor. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Yani çok fazla hakkında dedikodu çıkacak. İnşallah. Çok fazla gıybet edilecek. İnşallah. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hapsedilecek ve gizlenecek Yusuf gibi. Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünneti nedir? Buyurdu ki kıyametinde Resulullah'ın yolunda gidecektir. Aynı onun gibi hareket edecektir. inşallah. inşallah. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Dedim ki Allah'ın rızasını nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetini nazil edecektir. Allah'ına ilham edecektir.